Merhaba arkadaşlar Eren diye bir arkadaşımız Dayelim S3 için 4 mevsim orta segment ekipman önerisi istemiş Bir de e, Ahmet diye bir tane arkadaşımız 3000 TL güncel full ekipman yapar mısınız? Demiş Tabii ki yaparım Zaten onun için buradayım biliyorsunuz İlk önce kastan başlayalım LS2'nin Vektör Evo'larını daha önceden tanıtmıştım Bunu yakından göstereyim size Neden bunu LS2 bazen arkadaşlar tercih etmiyoruz diyorlar o yüzden de ekstra bir kas daha çıkarttım veya yine Shark'ın orta seviye kaslarından alabilirsin. Veya işte Bell Qualifier alabilirsin. Ben bunu öneriyorum çünkü fiber bir yapıya sahip. Geniş bakış açısı var, burun pedi var, çene pedi var. Ön tarafında şöyle açılabilen bir yapısı var. Hava kanalı var, üst hava kanalı var. Spoilerin hemen altında bir hava kanalı daha var. Şöyle yukarı itince açılıyor. <gülüyor> Bu EC2205 sertifikasına sahip 1300 gramlık bir kask. İç pedleri gerçekten iyi ve mikrometrik bir bağlantıyla bağlanan, güneş vizörü olan, pinlock bağlantısı olan, güneş vizörü de şuradan kalkıyor bir kask. Gerçekten iyi bir kask ve alınabilir kaslardan bir tanesi. Ortalama da 1300 lira civarında falan olabilir. Hayır ben işte çok az daha az vereyim kaska ama Biraz daha dayanıklı olsun, fiyat performansı olsun diyorsanız Nex'in SX100'lerinden alabilirsiniz. Bu polikarbon ve kauçuk desteklidir. Hani ben fiberglas olmasını tercih ederim. Çünkü e, o biraz daha dayanıklı bir yapıya sahip. Ama benim param anca buna yetiyor derseniz tabii ki bunu da alabilirsiniz. Yine e, bakış açısı ve işte kademeli açılan camıyla iyi bir kastır. Bir burun pedi var. Burun pedinin önüne çok iyi havalandırma kanalı yapmış adamlar. Ee, ve <gülüyor> Bu e, hava kanallarından güzele bağlıyor ve e, burnunuzdan çıkan havayı aşağıya doğru basıyor ve buradan havanın iyi dağılmasını sağlıyor e, ve e, camınız buğulanmıyor ama buğulanırsa diye e, ve siz çok terliyorsanız ve içeride e, sıcaklık artıyorsa e, bu yapabilir diye şuraya tekrar bir pinnock bağlantıları koymuşlar. Pinnock e, takarak bu derdinden kurtulabilirsiniz. Üst tarafında şöyle bir açılan hava kalanı yapmışlar. Şöyle <gülüyor> XCOM Intercom ile beraber şu şekilde ne denir bir yuvaya sahip. Burada XCOM Intercom sistemini buraya yerleştirebileceğim Ne yazık ki beraber gelmiyor. Ben de isterdim çok beraber gelsin, beraber kullanayım. Ama beraber gelmiyor. Siz onu tekrar almak zorunda kalıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz kulaklıkların hemen iç tarafından şuradan kulaklıkları yerleştiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu EC2205 sertifikasına sahip 1550 gramlık bir kask. Bu daha ağır bir kask. Mikrometrik bir bağlantısı var. Çene petleri iyi oturuyor. Ama ben onun bir öncekinin LSQ Vector'unun çene petlerini daha ve boyun petlerini daha iyi buluyorum. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Açtığınız zaman gözlükle kullanılabiliyor. Ee, ve iyi bir yapısı var. Dediğim gibi geniş bakış açısı var. Bu da olabilir. Hayır ben buna bu kadar para vermek istemiyorum. Biraz daha orta segment birazcık daha azıcık daha düşük olabilir mi? Tabii ki olur. Bell'in Qualifier modelini alabilirsiniz. Rahatlıkla e, Daylight S3'de kullanabilirsin. E, diğer arkadaşımızın adı neydi? E, bir Eren vardı. Bir de... E, Ahmet vardı. E, hem Ahmet hem e, Eren e, bu kaskı alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Orta segment kaslardan bir tanesidir. Polikarbon bir yapısı vardır. İyi hava alabilir. Ama bir güneş yüzörü yoktur. Bir burun pedi, bir çene pedi yoktur. Ama Double DB bağlantısı vardır. Güvenli bağlantı sistemindendir. E, çene pedi, şey, boyun pedi gerçekten iyi oturur. Ve belin yani tarihçesini biliyorsanız iyi kaslar yaptığını biliyorsunuz demektir. Ön tarafında şu şekilde açıp kapanan bir hava kanalı var. Şu kısımda çok iyi hava alabilen, hava çıkışı sağlayan kanallar var. Şu hava kanallarından yana da yapmışlar. Bu adamlar gerçekten bu işi biliyor. Çünkü iç köpüğünü de ona göre hesaplamışlar. Ve hava çıkışını da ona göre çift taraftan vermişler. Geniş bakış açısı var ve ortalama 900 lira, 950 lira civarında kaslardan bir tanesi. Bunun renkleri ve renk çeşitleri var. Şimdi montlara geçelim. Magna montların daha önceden tanıtmıştım. Bunu daha da yakından tanıtayım. Magna'nın ne gibi özellikleri var? Magna ilk önce omuz ve dirsek e, dayanıklığı olarak, dirseklerindeki korumalar olarak CE onaylı korumalara sahip. O yüzden de sizi düştüğünüz zaman kazada yaralanmalardan en iyi şekilde koruyabilecek şekilde yapılmış. Şu kısımlarına böyle bir cırt, cırt yapmışlar. Bu da biraz daha hani omuzlarınız darsa şuraya doğru sıkmak için veya açmak için diye düşünmüşler diye tahmin ediyorum. Boyunda şöyle ayarlanabilir bir boyunluğu var. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru çekebiliyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Biraz daha üste çekip şu şekilde boynunuza göre oturtabiliyorsunuz. Tabi ki fermuarlı ve iç astarlı. Bunu yaz kış giyebilirsiniz. Hani yazın çok terler miyim? ne tabii ki. Yani kumaş biraz e, kalın bir kumaş. E, ne kadar da hani, hava delikleri olsa tabii ki bazı yerleri e, sizin e, o kadar da ferah tutmayacaktır. E, şu kısımlarında fermuar var. Özellikle şuralarında. Bu da açıldığı zaman şu deliklerden burada bir fileli dokusu var. Fileli doku görünüyor mu bakayım? Şöyle şu fileli dokudan Rahatlıkla nefes alışverişi yapabiliyor. Yani buradan giriyor. Arka taraftaki şöyle ekstra kanallar yapmışlar. Şuralardan açılınca çıkıyor. Açmazsanız çıkmayacaktır. Ee, hani bel ayarlaması var. Arka hava kanalları var. Ee, bel ayarlamaları iki tane yapmışlar. Ee, tam bir e, klasik motosikletçi montu diyebilirim. Ee, hem e, göğüs kısmında hava kanalları var hem arka hava çıkış kanalları var, bir tane astara sahip astar çıkabiliyor ve arka tarafında da bir tane sırtlığa var, bu sırtlığı var, sırtlığa sahip. Bu da iyi montlardan bir tanesi. Tabii ki dirsek ve omuz korumaları var. Kolları da şöyle çırcırtlı cırt yapmışlar ve bence alınabilecek en iyi, en uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Abi ben işte farklı bir mont almak istiyorum. Böyle sim siyah bir mont almak istemiyorum. Tamam bunlar parlıyor da böyle simsiyah giymek istemiyorum diyenler için Venom güzel bir tane mont yapmış. Bu montun adını hatırlıyordum ama şimdi hatırlamadım. Venom Turex, Turex'in siyah modeli siyah kırmızı modeli e, çünkü hani kırmızı detaylara sahip bunun da tabi ki çok iyi e, dirsek ve omuz korumaları var bunun ekstra özellik olarak denebilecek neleri var e, şurada körük mekanizması yapmışlar e, ve belinde mesela 3 tane e, cırt cırta sahip belinize göre şak diye oturabiliyor buradan kımıldamıyor e, kaza sırasında da oynayıp size hasar gelmesini engelliyor ya, bu da 4 mevsim kullanılacak iç hastalar var iç hastalarında ee, ne denir, şöyle e, açılabilir bir cebi var astarı çıkıyor arkasında koruması ile sırtlığı ile beraber geliyor cırt cırtları var çıt çıtları var ön cebi var iç cepleri var astarı çıktığı zaman yazlık bir monta dönüyor ama ne kadar dönerse dönsün yine de tamamen yazlık olan bir mont kadar ferah tutmayacaktır şu kısımlarında da e, cepleri var bu cepleri de kullanabilirsiniz. Dış yapısı fileli bir yapıya sahip olduğu için iç hastaları çıkarttığınız zaman rahatlıkla nefes alıp verecektir. E, tabii ki yani bunu alıp kullananlar vardır. Onlar da hani detay verirlerse iyi olur. Veya kendi mold önerileri varsa onları da yorum olarak yazabilirler. E, kollarında cırt, cırt ve çıtçıt var ayarlamanız için. E, yine bileğinde şöyle cırt, cırt ve fermuar yapmışlar. Rahat giyip çıkartabilin e, Ve verimli şekilde kullanabilin diye Yani fiyat performans için alınabilecek montlardan bir tanesi Ve bundan sonra eldiven modellerine geçelim Yani ben e, Skoyko'nun bu modellerini seviyorum Ama bazılarının eline çok iyi oturmuyor gerçekten yani Doğruları söyleyeyim Bunlar bazen e, insanların hani şu yumruk kısımlarında Özellikle yani şöyle giydiği zaman ee, çok iyi verim alamadıklarını söylediler. O yüzden yani Vekson'un eldivenlerinden de alabilirsiniz. Ortalama Sport, City ee, e, gibi iki tane galiba şey vardı. Splash vardı galiba. Vekson'un Splash'ı vardı. E, onlardan alabilirsiniz. Benim önerim e, kışın kullanabileceğiniz ama yazın aşırı terledecek şekilde yapılmış bir eldiven. E, MC17B diye geçiyor bu eldivenin adı. Yumruk koruması var. Eklemleri korumaları Ortalama bir körük mekanizması yapmışlar. Şuralardan özellikle. Şu kısımlarına. Bunlar da iyi yapılmış. İç tarafına gelelim. Bunlar şu kısımdaki bilek yerindeki korumalar süper değil. Yani ortalama bir dayanıklılığa sahip. Çarptığınız zaman size müthiş bir koruma vermeyecektir. Ortalama bir koruma verecektir. Cırt cırtlı şekilde yapılmış. Ve iç yapısıyla, dış yapısıyla alınabilecek iyi eldivenlerden sayılabilir. Ama en iyi bir eldiven değildir tabii ki. Yine Faybul olsun farklı farklı modelleri var. Revit'in farklı farklı modelleri var. Onlardan da alınıp kullanılabilir. Çok daha da renkli olacaktır ama hani ortalama 3000 lira bir bütçeye hani neler çıkartabiliyorum? Bunları çıkartabiliyorum. Bütçe biraz daha yüksek olursa daha fazla şey çıkartabilirim. Bir de şimdi tabii pantolona gelelim. Pantolonları çok fazla tanıtmıyoruz arkadaşlar. Nedeni de kimse pantolon almıyor. Pantolon giymeyi çok fazla sevmiyoruz. Ama bakın bu pantolonu seveceksiniz. Neden? Çünkü bir kot pantolon görünümünde Tech 90'ın özel dikişli City Kotu. Kevlar en azından bir yapısı var içinde. Sürtünmeye, asfalt yaralanmasına gerçekten birebir. Yani yaralanmamız için yapılmış. Özellikle zaten kalça korumaları koymuşlar adamlar buraya düşünerek. Bunlar da hani kıvrılabilir. Aynı zamanda vücudunuzun şeklinizi, kalçanızın şeklini alabilir. Ama çarptığında da size yarayabilecek şekilde koruma veren iki tane korumaya sahip. Tabii bu korumayı sadece oraya koymamışlar. Dizlerine de koymuşlar. Dizlerinde de var. Ve özel bir dikişe sahip olduğu için iyi. Bunun siyahı da var. Pirate modeli de var. Bunları da daha önceden tanıttığım için zaten siz biliyorsunuz. Bunu da alabilirsiniz. Onları, onları tanıttık. Bir de bunu tanıtıyorum. Bunu zaten daha önceden biliyorsunuz. İster bunun spor modelini alın, ister cafe racer modelini alın, isterseniz bunu alın. Bu Rockwell'in Luke VPS'i. Cafe racer modeli var. Sport olanı, DNA modelleri var. Ben bunu önerebilirim. Neden? Hani Uygun fiyatlı, bunun Topuk ve bilek koruması var. Böyle cırt cırt da açılıyor. Ee, bir dili var ama dilini devamlı çıkartıp hani bu bağcıkları devamlı bağlamak zorunda değilsiniz. Bağcıkları bir kere bağlarsınız, sonra cırt cırtla kapatıp açarsınız rahatlıkla. Ee, tabanı güzeldir ama e, bu taban hani kaydırmaz mı? kaydırır. Ee, eğer işte mazot veya yağ denk gelirseniz şeyde benzinlikte kaydırabilir ama diğer yerlerde çok fazla kaydıracağını zannetmiyorum. Özellikle asfaltta, yani toprakta ortalama bir kayma düzeyine sahiptir diye düşünüyorum. Kullanmadığım için öyle söylüyorum. Kullanan arkadaşlar çok daha iyi bilgi verecektir size. Ayakkabı gibi şeyleri, kask gibi şeyleri, mont gibi, eldiven gibi şeylerin hepsini gelip deneyip almakta yarar var. Ama bedeninizi biliyorsanız bizim beden ölçü tablosu videomuzu seyrettiyseniz Bunların hiç gerek yok. Zaten doğrudan alabilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız alırken sizi uyaracaklardır. Benim hani 3000 liraya verebileceğim bilgiler bunlar. Ee, hani şu, bunlar, şunlar ve diğer montlar, eldivenler. Ortalama 3000 lirayı birazcık geçecektir. Fakat e, hepsi orta segment ve biraz orta segmentin üstüdür. E, umarım yararlı olmuştur Ahmet ve Eren. Diğer arkadaşlarının sorularını da cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ürünler tanıtmaya çalışıyorum. Kötü ürün tanıtmamaya çalışıyorum. Bu ürün yerine bu ürünü tavsiye ettiğim zaman biliyorum ki bir önceki üründen daha iyi size yarayacak, daha performanslı kullanabileceğiniz için bir üst ürünü bazen öneriyorum. Olabildiğince size uygun fiyatlı ama fiyat performans açısından da iyi şeyler önermeye çalışıyorum. Yardımcı olabilmişimdir umarım. Hepinize iyi suçlar.